Diyelim ki bir fabrika işletiyorsunuz, üretimi arttırmak ya da maliyeti düşürmek için fabrikadaki, fabrikadaki operasyon hakkında bir araştırma yapıyorsunuz. Mantıklı, kulağa akıllıca geliyor. Araştırmanın sonucunda haftalık olarak maliyetin üretime göre nasıl değiştiğini öğreniyorsunuz. Hadi bunu bir grafik üzerinde gösterelim. Bu maliyeti göstereceğimiz eksen, maliyet ekseni. Bu da üretilen miktarı gösteren eksen, buna da ü diyelim. Fonksiyonu da bu şekilde çiziyorum. Bu olası bir fonksiyon çünkü hiç üretim olmasa da, hiç üretim olmasa da bir miktar maliyet var, değil mi? Buna da sabit gider denir. Mesela sabit gider örnek olarak fabrikanın kirası var ya da personel maaşları var. Üretim olmasa bile personelin her hafta ya da her ay aldığı bir ücret, bir maaş var. Haftalık sabit gidere de bin lira diyelim. Ve grafikten de anlayabileceğiniz gibi üretim arttıkça doğal olarak maliyet de artıyor. Mesela 100 ünite mal ürettiğimizde, maliyetin 1300 liraya yükseldiğini düşünelim. 100 ünitenin üzerindeki üretimlerde, maliyetteki artışın giderek hızlandığını görebiliyorsunuz. Ekonomi videolarında maliyet fonksiyonlarını daha detaylı inceliyoruz, ama bu C1 videosunda bu fonksiyonun türevinin ne ifade ettiğini göreceğiz. m'nin üye göre türevi ya da m'nin türevi ne anlama gelir? Ya da neyi ifade eder? Türev, t' etineğimine eşittir, öyle değil mi? görsel olarak mesela ü eşittir 100 noktasından geçen teğet bu şekilde çizilebilir. Peki bu teğetin eğimi ya da m'nin bu noktadaki türevi ne anlama gelir? Bir düşünelim. Öncelikle bu örnekte eğim nedir? Eğim maliyetteki artışın üretimdeki değişme oranıdır. Üretimdeki değişimin çok ama çok küçük değerleri için, bunun ü sıfıra yaklaşırken limitini alırız ve anlık değişimi buluruz. Bunu daha önce de görmüştük, anlık değişim. Anlık değişimi, maliyetin üretime göre marjinal değişimi olarak da düşünebilirsiniz. Başka bir deyişle üretimdeki en ufak bir artışın, bir atomluk bir üretimin, maliyeti ne kadar değiştireceği. Gördüğünüz gibi, maliyet fonksiyonunun eğimi sabit değil. Eğer doğrusal bir fonksiyona sahip olsaydık, sabit bir eğimimiz olurdu. Hatta t et maliyet fonksiyonuna eşit olurdu. Ama gördüğünüz gibi eğim sabit değil. Yani bu noktadayken bir atom daha fazla üretmenin maliyeti, bu noktadayken bir atom daha fazla üretmenin maliyetine eşit değil. Burada eğim daha fazla. Ve söylediğim aslında çok mantıklı. Şöyle düşünün, mesela üretim esnasında dünya üzerinde sınırlı miktarda bulunan bir ham madde kullanıyor olabilirsiniz. Bu ham maddeyi kullandıkça bulmanız zorlaşacak ve bulduğunuzda da fiyatı artmış olacak. Peki, buraya kadar her şey tamam, umarım. Peki, neden bu anlık değişim ya da maliyetin üretime göre marjinal değişimi bu kadar önemli? İnsanlar marjinal maliyeti neden bu kadar önemsiyor? Çünkü üretimi ne zaman durdurmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Diyelim ki, ürünümüz, burada ürettiğimiz ürün, portakal suyu. Şu ana kadar ürettiğimden 1 litre fazla üretmenin maliyetinin 5 lira olduğunu ve bu 1 litreyi 6 liraya satabileceğimi biliyorsam, üretmeye devam ederim. Ama bu noktaya geldiğimde, pazardaki bütün portakalları kullandıysam ve şimdi dışarıdan portakal getirmem gerekiyorsa, yani 1 litre fazla portakal suyu üretmek bana 10 liraya mal olacaksa ve satış fiyatı hala 6 lira ise üretime devam etmem, değil mi? Ekonomide, maliyetin üretime göre değişimli modelleyip, bunun türevini alırsanız, marjinal maliyeti elde edersiniz. Üretimdeki bir birimlik bir artış için yapılması gereken ek maliyet. Tabii buna benzeyen başka durumlar da var. Eğer karı üretimin bir fonksiyonu olarak modeller ve bunun türevini alırsanız, marjinal karı, eğer geliri modellerseniz, marjinal geliri bulursunuz. Kısacası bunların hepsi, üretimdeki bir birimlik artışın değişken üzerindeki, sınırdaki ya da şu ana kadar dediğimiz gibi marjinal değişimini gösterir.